Birbirimize bakıyoruz. Denedim, yaptım, oldu bunların hepsi Sepetimi doldurdum, gidiyor bana hepsi Pedala asıldım, uçuyorum Denedim, yaptım, oldu bunların hepsi Yardımı lazım, yardımı lazım <Gülüyor> Gezdim, ya bunları taktığım yaşadım yine şunları yine şunları